MÜZİK <gülüyor> Aaa, Dostum bu müzik çift kişilikli Ama dur, bu son değil Daha yeni başlıyoruz, bu son değil Tez, boş uğraş değil Bizim için kıymetsiz, bizce bu sözünüz değersiz, sözünüz değersiz, sözünüz değersiz Sözünüz değersiz, sizin gibi kıymetsiz Bırakmaya ne dersin bu işi bereden Bari öyle havla Paç beni karşına al, alma Bence uğraşma, boşa uğraşma Kaç barımı kilitim sana yazarak ay, ay, ay. Uçup uçup kaçacağım Ölsem diye bunu yapacağım Aşk kalsa da bedenim önemli değil Ruhumda oysun Bu bana yeterli Bu bana yeterli Bu bana yeterli Bir süreden sonra olursun bir Bazen bazı dediklerim birazcık farazin Çıldızcık çabaları sen düşündüklerin Hayal değil gerçekleşmesinin Bana çalışınca zor değil Düşünmek önemli bolca düşünmek Düşünemeyince bu aptallardan daha çok türüyecek. Ne düşündüğün önemli değil kapa canını Sevdiğini dağıtana işim yok benim